Bu yarım daireleri kullanarak bir bütün daire oluşturun. Zaten yarım demesinden bunların bir dairenin yarısı olduğunu anlamışsınızdır. Elinizde iki yarım daire varsa ve onları doğru şekilde bir araya getirirseniz, bir daire yapabilirsiniz. Şimdi bakalım ne yapabiliriz? İlk seçenektekilerin pek yarım daireliği kalmamış. Artık her biri bir dairenin üçte biri olmuş. Zaten daire de tamamlanmamış. Şimdi diğer seçeneğe bakalım. Evet, burada iki tane yarım daire var ama dış hatları birbirini takip edecek şekilde yan yana koymamışlar. Bu da daire olmamış. Aha, işte bu olmuş. Yan yana koymuşlar ve tam bir daire olmuş. Doğru. Eh, hadi devam edelim. Küçük üçgenleri kullanarak büyük bir üçgen oluşturunuz. Burada küçük üçgenlerden bir yamuk oluşturmuşlar. Burada üçgen oluşmuş. Bakın üçgen bir, iki, üç kenarı var. 1, 2, 3. Bu şıktaysa kare olmuş. Ama biz kocaman bir üçgen yapmak istemiştik. O halde doğru şıkkımız bu. Hadi devam edelim. Bu iki yarım daireyi kullanarak bir daire oluşturun. Burada yarım dairelerin düz tarafları bir araya gelmemiş. O yüzden daire oluşmamış. Sanki iki gülüceğe benziyor değil mi? Sanki mavi karpuz dilimini kırmızı karpuz diliminin üstüne koymuşlar gibi ha? Evet. Burada doğru taraflar bir araya gelmiş ve bir bütün daire oluşmuş. Diğer şıkta ise bir araya bile gelmemişler. O halde doğru şıkkımız bu olacak. Doğru. Bu küçük dikdörtgenleri kullanarak büyük bir dikdörtgen oluşturunuz. Burada hizalamamışlar. Burada ise hizalamışlar ve büyük bir dikdörtgen oluşmuş. Bakın, bir, iki, üç, dört kenarı var. Buna tıklayalım. Bu dikdörtgene bile benzemiyor. Olmamış, onu seçmiyoruz. Bakalım, evet, doğru cevabımız bu.